f fonksiyonu grafiği yardımıyla aşağıdaki limit değerlerini bulunuz. İlk bulacağımız limit değeri, x3'e giderken fx eksi f3 bölü x eksi 3'ün limiti. x eşittir 3 noktasını ele alalım. Burası tam olarak f3'ün, f3'ün değerini verir. Ya da şöyle diyelim, f3'ün değeri 1'dir. Evet, bu nokta 3 virgül f3 noktası. Özellikle x, 3'e yaklaşırken, herhangi bir x değeriyle, bu nokta arasındaki eğimi bulmaya çalışıyoruz. Yani, 3'ten büyük bir x değerini, mesela, bu noktayı ele alabiliriz. Eğer, x virgül fx ve 3 virgül f3 noktaları arasındaki eğimi bulmaya çalışsaydık, bu ifadeyle tam olarak aynı formda bir şey elde edecektik. Bitiş noktamız, fx'tir. Yani, fx eksi f3, dike eksendeki değişimi ifade eder. Bu uzaklık, dike eksendeki değişim miktarını verir. Bu ifadeyi, yata eksendeki değişime, diğer bir ifadeyle, x değerindeki değişim miktarına böleceğiz. Yani, x eksi 3'e böleceğiz. Bunu herhangi bir x değeri olarak aldığım zaman, bu ifade, sahip olduğum yukarıdaki ifadeyle tam olarak aynı şeydir. Ve bu eğimin, sadece bu iki nokta arasındaki doğruya bakarak negatif 2 olduğu görülüyor. Bu noktaya diğer taraftan yaklaştığımız takdirde de eğim aynı çıkacaktır. x, 3'ten küçük olsaydı, eğimimiz yine negatif 2 olurdu. Her iki şekilde de eğimimiz negatif 2'dir. Bu nokta oldukça önemli çünkü bu limit x, 3'e yaklaşırken bu ifadenin limitidir. Yani x, 3'e sağdan da yaklaşabilir, soldan da. Ama her iki durumda da bu noktaya yaklaştıkça eğim negatif 2'dir. Şimdi burada bize ne sorduklarını düşünelim. 8 ve f8 değerlerimiz var. Biraz düşünelim. Bu nokta 8 virgül f8 noktası. Yani burası 8'e f8. f8 artı h diye bir ifademiz daha var. Tahminen ilk yapmak isteyeceğim şey 8 artı h'nin buralarda bir yerde olduğunu söylemek olacak. Yani 8'den büyük bir değer olacak diye düşüneceğiz. Ama burada h, sıfıra soldan yaklaşırken limit değerinin istendiğini görüyoruz. Sıfıra soldan yaklaşmak demek, sıfırdan küçük değerler üzerinden yaklaşıyorsunuz demektir. Yani negatif 1, negatif 0,5, negatif 0,1, negatif 0,001 bunlar üzerinden sıfıra geliyorsunuz. Yani h aslında negatif bir sayıdır. 8 artı h'yı burada herhangi bir değer olarak alabiliriz. Mesela bu nokta gibi bir şey olabilir. Yani bu x değeri 8 artı h'dir. Bu ifade yine bu iki nokta arasındaki eğimdir. h sıfıra soldan yaklaşırken bu ifadenin limitini alacağız. h sıfıra yaklaştıkça burası da sağa doğru hareket eder ve bu noktalarda birbirlerine yaklaşırlar. Yani kabaca bu ifade bu doğrunun eğimini verir. Ve görüyoruz ki eğim sabittir. Bu aralık üzerinde bu doğrunun eğimi nedir? Grafiğe bakıp görebilirsiniz. Bakalım. x değeri bir birim değişirken, fx değeri de bir birim değişiyor. Yani bu doğrunun eğimi 1'dir. Eğer h sıfıra sağdan yaklaşırken bu ifadenin limiti sorulsaydı, bu tamamen farklı bir şey olurdu. O zaman buradaki noktalara bakardık yavaş bir şekilde dik bir eğime, yani sonsuz bir eğime yaklaştığımızı görüldük.